Kardeşim seni severek izliyorum ama Yenicilerin bu akşam bu yapılan duruma rağmen Bu oyunu oynamaya devam etmeleri bence çok kötü Kaç para almış olabilirsiniz kimden rağmen daha... Abi sıfır para Hiç para almadım ee, Bugün buna tepki verilmezse yerin yine tekrar eder Emin olun bence bulunduğunuz pozisyonu örnekle anlaşalım gerekir kolay gelsin ee, Zaten bu tepkiyi e, Tuğkan vermiş Artı ben de destek, destekliyorum kesinlikle Eğer izlemedim Büyük ihtimal ama e, Ben de gerekenleri söyledim bunun oyun firmasıyla hiçbir alakası yok. Yaptığın duyar çok saçma. Bunu tamamen çeviri hatası. Ee, çeviri yapan kişilerin hatası. Büyük bir saygısızlık. Yani bunu oyun firması yapmak istese Türkçe dil desteği ekleyip Türkçe altyazı koyup işte ee, hadi Türkçe yapabilir mi yani? Overlay'i Türkçe yapacak, Türkçe altyazı koyacak. Hadi bir de böyle bir şey yapalım. Taşak geçerim. Bu çok saçma yani. Olayı olay orada çevirenlerde sıkıntı yani. Çünkü İngilizcesinde hiçbir sıkıntı yok. İngilizce yazıda. Tek mantık düşünen Ferit ama oynuyor diye fena linç yiyecek. Siperlere amık. Abi yani <gülüyor> Gerçekten yiyor muyum bu ya şu an? Dalga mı geçiyorsunuz abi? Bu yaşanıyor mu şu anda? Abi kusura bakmayın ama pek kimde değil yani şu yediğim linç. O linç edenlerin hepsinden daha Atatürkçüyümdür yani rahat olsunlar. Salak biraz beyin beyinlerini kullansınlar biraz. Lip Gallagher dördüncü ayın kutlu olsun çok teşekkürler abi çok sağ ol. Yani ben oyunu İngilizce oynarken hiçbir sıkıntı olmayacak mıydı? Abi ben gereken tepkiyi verdim. Ee, i̇şte oyunu silmektir, oyunu oynamamaktır. Böyle saçma sapan şeylere girmeyeceğim. Bana göre saçma geliyor şu anda çünkü. Ee, oynamaya devam edeceğim. Çeviri şirketinin büyük bir ayıbı, büyük bir ee, yanlışı. Bunu oyun şirketine bağlamak ayrı bir yanlış. Kara mizah demişler çevirenler. Bilerek yapılmış herhalde. Kara mizah mı? Nerede abi o kara mizah dedikleri yer? Atsanıza. Böyle bir kara mizah yok çünkü yani. O bildiğin orospu çocuğu mizah. Punk grubu olduğundan kabul edilen değerlere karşı asi isim koymacı olmuş herhalde de. Bizim ülkede kutsallar kutsallar. Abi bazı değerler vardır. O değerleri gerçekten ee, hor görmemek gerekir ne şakası ne miza olur. Ee, büyük bir yanlış yani. Evet 23 Studios'un özrünü gördüm abi. Harbiden öyle bu arada. Şu oyunu oynamamak şey gibi yani. İsrail'i boykot ederken coca Fanta'yı böyle şeye atıyorlar ya böyle. Sokağa döküyorlar ya. Onun gibi bir şey <gülüyor> aynısı. Ekselans 10 lira. Çevirmen F klavye kullanıyor olabilir. F klavye'de T ve K harfleri yan yana bulunur. Türklere özgü bir şey bırakmak isteyip fail'lamış olabilir. Boşa linçleniyor. Yani onun öyle bir açıklama yapması da bence çok saçma. Direkt büyük özür dilemeleri lazım. Ve o kişinin kim çevirdiyse gerekirse dava edilmesi lazım yani. Abi büyük ihtimal... Şu an oyunu yapan firma... Ne oluyor o zaman okuyayım demiştir yani. Alakaları yoktur. Haberleri yoktur yani. Böyle bir durumda. Ulan tam açarıyı yapan da Onur'muş. Fakat normalde anlamı çok farklı bir mevzu varmış. Perilius Futur diye bir müzik grubunun adı. Hani gelecek tehlikede sallantıda göte gelecek gibi. Yani istikbal göte gelecek. Hepimiz yarra gibi bir şey demek istemişler. Mevzu nerelere gelmiş. Keşke o şekil yazsalarmış. Millet yanlış anladığını. Gelecek yamayın. ha Perdius futur normalde İngilizcesinde e, bir müzik grubunun adı. Ama e, farklı anladığı için hani gelecek tehlikede, sallantıda geleceğimiz göte gelecek gibi bir şey yazmaya çalışmış da sıçmış bildiğin çeviren kişi. Excellence 10 lira çevirmen F klavye kullanıyor olabilir. F klavyede T ve K harfleri yan yana bulunur. Türk'te ab bence ee, Enis'in tweete bakarsanız Harbiden olay öyle olabilir ya Hani punk grubu istikbal göte gelecek falan böyle bir Şey yapmaya çalışmış Kelime oyunu yapmaya çalışmıştır Sıçmıştır Ya büyük bir yanlış Yani ne olursa olsun Skywalker teşekkür ederim Onun için eyvallah Bu ne baga mı girdi bu Abi CD Projekt zaten kontrol edemez yererleştiren firmanın yapması lazım Onlar da zaten diyelim Berat kelimesi Şudur deyip her berat geçen yeri belirledikleri kelimeleri yazıyorlar. Olay çok üzücü ama kara mizah mantığı yapılması kötü yerleştirilen firmanın ceza alması gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Son olarak Türkiye haritası değiştirilmiş diye atılan şu görsel var etrafta. Oyuncularda bir yanlış anlaşılma olmuş gibi harita kesik değil. Sağ artık kırmızılık kum fırtınasını temsil ediyor. Altyazıda da yazdığı gibi. Abi bunu biz gördük ya. Bu kum fırt fırtınası. Bu şey değil ki. Doğudan gelen kum fırtınası falan diyor hatta bu altyazıda. Okunmuyor da. Yine ikinci bir kum fırtınası radyoaktif kum fırtınası ile karşılaşıyor falan diyor. O kim bilir daha nelerden neler çıkartılır. <gülüyor> bu bir de var ya Show tv habere falan çıkarsa of o zaman görün. ATV haberde, Show TV haberde. Çocukların çılgınlar gibi oynadığı oyunda itik değerlerimize büyük hakaret var. Net net geliyor. İşte o çocukların oynadığı oyun böyle hakaret ediyor. Yani Çık muhabbeti falan da var. Beyaz TV'de çıkmış bir Ferit, harbi mi? Cyberpunk tersten okununca Twitch yok, Ferit yalan yazıyormuş ama olsun. <gülüyor> çocukların zihnini ele geçiren oyun, işte bu. Ay ay, işte yayıncılar çocuklara böyle düşünceler aşılanıyor. Baba bu ne oldu? Abort abi. Baya oyunu kapattılar bana galiba. Ne oldu Türkleri şey mi yaptı oyun? Attılar mı? Pintipanda şu an dinç üstüne dinç ya abi sen yine iyisin. Ya ciddi misiniz ya? Abi lan dinçleniyor mu insanlar bu yüzden oynadıkları için? Allah'tan oynamıyorum şu an ya. Ben siliyorum ha arkadaşlar. Sileceğim birazdan oyunu. Aşağılara inme yaraklara Var mı lan? Allah'tan inmedim ha. Var mıydı harbi? Bakayım ya ne var? <gülüyor> hani yok bir şey? Yok oğlum bir şey. Niye o posta yarak atsınlar abi? Olabilirdi abi mi? Bakıyorum Mert. E burayı niye sansürlemiş? İlgili kısmı küfür bana. Baba bu ne ya? <gülüyor> Vay arkadaş ya. Abi bayağı attılar beni ya. Şu an oyun inmiyor bende. Patladı oyun. Instagram linki açamıyorum. Ee, Atelas. Selamlar kankacım. Oyunda 32. saatimi tamamladım sayılır. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Panam karakterinin üzerine oyna. Çok çalış tavsiye ederim. Seviliyorsun. Abi çalışıyoruz da Panam bize hiç şey yapmıyor ya pas vermiyor. Frenson'la bağladı yani. Bora 10 lira. Abi bir dinler misin? Çok yetenekli kardeşimiz izlemişsin ama link gelmemiş. Atılaz ilk başım gözükmedi galiba. Üzdü beni Yok yok yo, gözüktü. Geldi baba.